y eşittir 3x eksi 9 doğrusunun eksenlerle olan kesişim noktalarını bulun ve bu doğruyu çizin. x kesişimi doğrunun x eksenini kestiği yerdir. Bu yatay eksen x eksene. Bir şey x ekseni ile kesişiyorsa biz bu doğru hakkında ne biliyoruz demektir. Koordinat olarak noktanın x değeri her şey olabilir ancak y değeri 0'dır. Eğer x ekseni üzerindeysek, y ekseninde herhangi bir değişim yok demektir. Bu durumda, denklemde y yerine 0 koyduğumuzda x kesişimini bulabiliriz. Aynı şekilde y kesişimi için de bunu söyleyebiliriz. Bu dikey eksen y eksenidir. y kesişimi, doğrunun y eksenini kestiği noktadır. Bu durumda, y kesişimi y ekseni üzerindedir. Yani bu nokta ne sağda, ne de soldadır. Biliyoruz ki, y kesişiminde x değerimiz 0'dır. Bu bilgiyi kullanarak, elimizdeki denklemde x yerine 0 koyarsak, y kesişiminin tam olarak nerede olduğunu bulabiliriz. Pekala, önce x kesişimiyle başlayalım. x kesişimi, y'nin 0 olduğu yer demiştik. Bu durumda, denklemde y yerine 0 koyarak, x'in yerini bulalım. 0 eşittir 3x, eksi 9. İki tarafa da 9 ekleyelim, buradaki eksi 9'dan kurtulmak için. 9 eşittir 3x. İki tarafı da 3'e bölelim, 3 eşittir x. Bu durumda koordinatı, 3'e 0 olan nokta, doğrumuzun üzerindedir. x koordinatı unutmayın, her zaman önce yazılır. Yani 3'e 0, 3 virgül 0 gibi parantez içinde. Burası orijin, 1, 2, 3 tam bu noktada. Bu nokta x kesişimidir. Yalnız unutmayalım ki, x kesişimi dediğimiz bu nokta, x ekseninin ne yukarı ne de aşağısındadır. Şimdi de y kesişenini bulalım. y kesişimi y ekseni üzerinde durduğundan x değeri 0'dır. Peki bu durumda, y eşittir, 3 çarpı 0, eksi 9. 3 çarpı 0, 0. Bu durumda 0 eksi 9, eksi 9 demek. Yani elimizdeki nokta 0'a eksi 9 noktası. Yani x 0 iken 9 birim aşağı iniyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tam burası işte, 0'a eksi 9 noktası. Noktamızın y ekseni üzerine bulunduğunu unutmayın. Bundan dolayı bu noktaya y kesişimi deniyor. x değerimiz 0, yani sağ veya sola gitmemişiz. Bir doğruyu çizmek için iki noktaya ihtiyacımız vardı. Zaten şimdi de elimizde iki tane nokta var. Pekala, bunun gibi bir şey olacak. Güzel çizmeye çalışayım, evet buna benzer bir şey olacak. Böylece sonsuza kadar devam edecek. Her ne kadar çok düzgün bir doğru çizememiş olsam da konuyu anladığınızı umuyorum. Hoşçakalın.